Bundan 4 gün önce Binance'teki denetimin ne kadar komik olduğuyla ilgili bir video yaptım. İzlemediyseniz linki yukarıdan mutlaka izleyin çünkü bunun tamamlayıcısını anlatacağım bugün. O videoda Binance'in elindeki Bitcoin rezervinin gerçek olduğunu ispatlamak için Mazar isimli bir Fransız denetim firmasına bunu denetlettiğini ve Binance'in CEO'su CZ'nin bakın işte audit ettirdik görüyorsunuz Bitcoin rezervimiz var diye gururla geride geride bunu paylaştığını anlatmıştım. Fakat o bir denetim raporu değildi bunu eski bir denetçi olarak söylüyor. Ne olduğunu anlamadığım bir dokümanda açıkçası. kendileri bir prosedür uydurmuşlar ve güya Binance'in cüzdanlarını kontrol etmişler. Bitcoin'ler orada mı diye. Böyle denetim olmaz. Çünkü denetimde bütün bilançoya, bütün daki bakmak lazım. Böyle saçma sapan bir çalışmaydı bu. Bunda biraz dalgaya geçmiştim ama işleri buraya geleceği düşünmemiştim açıkçası. Bugün bir baktık o rapor da ortadan kaybolmuş. Mazar yani bu Fransız denetim firması web sitesinden o raporu yok etti. Mazar sadece o raporu yok etmekle kalmadı. Meğerse Mazar Crypto.com KuCoin gibi bir takım başka Büyük kripto pazarlarının da denetimlerini yapıyormuş. Onları da artık bundan sonra yapmayacağını söyledi. Yani artık ne yaşadılar, ne gördüler, neden korktular bilmiyorum. Muhtemelen Amerikan SPK'sının bu işin üstüne gidebileceğini düşündüler. Korktular ve o rapor ortadan kalktı. Ya yani ben bunca yıldır iş hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. 4 gün önce bir önemli bir denetim firmasının bir raporu var. girip tıklıyorsunuz, okuyorsunuz falan. Şimdi o rapor yok. Hata veriyor, o sayfa ortadan kaldırıldı diyor. Ben bu kadar acayip bir şey, hakikaten hiç karşılaşmamıştım hayatımda. Ama acayiplikler burada da bitmiyor. Sizi CNBC'nin bir programına katıldı. Biraz da sıkıştırdılar onu orada. Bir sürü konu sıkıştırdılar da ben o detaylara girmeyeyim. Sadece şu, şu denetim meselesine gelmek istiyorum. Ve dediler ki ya Baydam kendine çok güveniyorsun. Ve hakikaten aslında kendi güveneceği yönler de var. 6 milyar dolara yakın son korkulardan dolayı kripto çekildi Binance'den. Ve Binance tık demene ödedi. Yani belki de adam doğruyu söylüyor bilemem. Ya o zaman doğrusu bir denetime girsene. Gayet basittim Yani bu mazar işi zaten sarpa sardı, o raporda yok olmuş durumda, doğrusu bir denetim al. Dünyada dört tane büyük denetim firması var. PricewaterhouseCoopers, işte KPMG, Ernst Young ve Deloitte. Bunlardan bir tanesi senin doğru denetlesin kardeşim. Net bir öneri değil mi? Yani o zaman görürüz işte senin varlıkların borçlarını hakikaten karşılıyor mu? Müşterilerin paraları orada güvende duruyor mu? Yani böyle bir tuhaf tuhaf şeyler denememize gerek yok ki. Bütün dünyada bir şirket nasıl denetleneceği belli. CZ ne dedi biliyor musunuz? Dedi firmaları bizimle çalışmak istemiyorlar dedi. Nasıl yani dedi Spiker. Çalışmak istemiyorlar dedi. Zaten bizi denetleyemezler dedi. Niye? Çünkü işte bir kripto borsası nasıl denetleyecek konusu bilgileri yeterli değil dedi. Şimdi bakın Coinbase Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören bir borsa. Amerikan SPK'sına rapor ediyor ve... Amerika'da denetleniyor. Kimin tarafından? Deloitte tarafından. Denetim firmaları her şeyi denetlerler arkadaşlar. Yani gayet de bu konuda yetkili, bilgin arkadaşlar çalışıyor buralarda. Bir kripto pazarı da süper kompleks bir yer değil denetlemek konusunda. Pekala gelip bunu denetleyebilirler. Ne diyor CZ Binance? Bizi denetleyecek denetim kurumu yok dünyada diyor. Diyor ki bunun üzerine. Ya bak kardeşim Coinbase'i işte Deloitte denetliyor misler gibi. Ya Coinbase küçük diyor. O diyor yerel. Biz çok uluslarasıyız. Büyürüz. Daha fazla bizde işte... Kripto çeşidi var bizi denetleyemezler. Spiker'in oradaki yüz ifadesini görmeliydi. Sen o bile artık bu kadar da olmaz dedi. Bakın bütün bir yanlış anlam olmasın ben bilmiyorum Binance içini. Samimi duygum sizi dürüst bir adam gibi de geliyor bana. Ve samimiyetle bu adamın insanların kriptolarını alıp başka bir yerlere kullanmadığını düşünüyorum. Ama bir yandan da yani altı üstü bir kripto ticaretinden buradan çünkü çok düşük bir komisyon oluyor. Yani Binance'ın bu kadar büyük olmasının en büyük nedeni nedir? Komisyonları çok düşüktür. Bu düşük komisyonlarla bu kadar büyük bir servet gerçekten inşa edilebilir mi? Onu pek bilmiyorum. Ben Binance'ın genel müdürlüğü nerede bilmiyorum. Hatta raporlar gösteriyor ki Binance'ın sahipliğin kim olduğu da belli değil. Müthiş karmaşık bir organizasyon yapısı var. Şöyle doğrusu yasası kuralı olan bir ülkede bir şirketi bir ofisi bile bulunmuyor. O yüzden zaten işin o tarafı karışık. E denetlenemiyor da. E nesine güveneceğiz bunu ya? Yani siz diye güvenelim. Tamam güvenelim iyi bir adamcağızla benziyor ama... Oradaki kriptolarınız kaybolursa o güven hiçbir işe yaramaz. Ve şu anda Binance'ın CEO'su CZ açıkça diyor ki bizi kimse denetleyemez. Tabi Binance'ın bu durumunun dışında Mazar'ın bütün bu Crypto.com, KuCoin gibi kripto şirketlerini denetlemeyi bırakmış olması da başka bir hikaye. Kripto pazarında belki de çok kötü bir şeyler oluyor. Belki ondan korktular bilmiyorum. Belki de bu son dönemlerde kripto fiyatları çok düştüğü için bu pazar yerleri, bu borsalar kar edemiyorlar. Zararlar ediyorlar. O zararı telafi etmek için belki gidip müşterilerin paralarıyla olmadık kadraçlı işlemler yapıyorlar. Belki de Mazar bunlardan korkuyor. Ya da kripto pazar larında büyük bir felaket bekleniyor. Mazar bunun içinde kalmak istemiyor. İsmi daha da kötüye gitmesini istiyor. İşte bu yüzden belki tamamen çekildi bu işten. Hakikaten ilginç günler yaşıyoruz. Lütfen kendinize dikkat edin. Çok ama çok dikkatli olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.